Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2492 TL'ye içinde bir monitör, klavye, mouse, webcam, web mikrofonu, işte kasa bilmem ne dahil olan sistemi satın aldık. Bir uyarı geldi arkadaşlar. Wi-Fi adaptörü de var. Burada ayrıca kendisi satılırken direkt olarak işte EBA TV işlerinizde kullanabileceğiniz sistem diye satılıyordu. Başlığı da hatta full set kasa EBA'ymış. Şimdi çok uzattık girişi. Gelin geçelim. Şurada bir tane webcam'i var. Bunu muhtemelen EBA uyumlu kılan parça bu arkadaşlar. Yani bunun esprisi oradan geliyor. Bu webcam'in üzerinde bir tane de böyle bir mikrofon var. Ayrıca burada gördüğünüz bir tane klavyemiz var. Klavyemizin markası Turbox. İşte namlak tuşu var. Üzerinde multimedya tuşları var. İşte oyun tuşları renkli falan filan. Monitör 21.5 inç arkadaşlar. Markası da Cbox. Bu markaya alıştık. Cbox doldu ofisimiz. Bu arada bu biraz daha wide screen Yani yataya geniş bir ekran olmuş. Bu arada şimdi diyeceksiniz bilgisayar ekranı baya yamuk yılık görünüyor arkadaşlar. Kasaya geleceğiz bu arada. Kasamız son derece şekilli. Önünde ışık mışık var. Üstünde hava ızgarası var. Yalnız kasamızda bir adet ekran kartı yok. Yani daha önce de söylemiştim. Bu tarz fiyatlarda satılan ürünlerde oyun beklemiyoruz. No oyun. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Hani bu klavye piyasada 40 lira gibi bir şeyi bulabiliyorsunuz. Monitörü de 500 lira gibi bir şeyi bulabiliyorsunuz. Ne yaptı? 600 desen buraya toplam. Webcam tam 60 liraymış. İçerik birbirine girdi arkadaşlar. Başta hesaplıyor. 550, 600 110, 640 wifi adaptörü 655 655 unutmayın. 2492'den çıkınca geriye 1900 lira gibi bir para kalıyor arkadaşlar. O da zaten sistemin kasasına denk geliyor. Kasa demişken artık geçelim bilgisayarımıza bu efsane fiyatlandırma olayımızdan sonra. Dediğim gibi herhangi bir ekran kartı olmadığı için üzerinde çözünürlüğü bu şekilde maksimum ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde bir adet HDMI portu, bir tane de VGA portu var, 4 tane USB portu var, Ethernet kablosu girişi var. Bildiğiniz anakart üzerindeki 10 ses kartı var arkadaşlar. Onda da mikrofon, kulaklık bilmem ne girişleri var. En altta bir adet power supply görüyoruz. Power supply'ımız 300 Watt. Evet herhangi bir sertifikası yok. Onun haricinde kasamız ışıklı mı ışıklı? Burada bir, bir adet reset tuşu mu acaba ışık tuşu mu deniyoruz? Reset tuşu çıktı. RGB'leri yönetebileceğiz bir kumanda yok üstünde. Orada bir tane hard disk görüyorum. King Kingdian diye bir tane marka arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 240 GB'ti. Bu arada arkadaşlar hard disk dediğimiz SSD çıktı bu arada 240 GB. Bence yani o da 560 lira 600 lira olsa geriye zaten Çok az bir para kalıyor Anakart konusunda herhangi bir fikrimiz yok İki tane dörtlükten RAM takılı herhangi bir detay yok Arkadaşlar işlemci i 3 CPU M370 Arkadaşlar bu arada burada yazıyor 2.40 GHz'de çalışabiliyor kendisi Bir de şöyle bir durum var Bilgisayara Windows 7 yüklemişler Muhtemelen daha yüklü daha güçlü performans Alabilmemiz için sonuç olarak işlemcimizi Google'ladığınız zaman 170 lira gibi Bir fiyat çıkıyor oldukça uygun fiyatlı. Çünkü işi bu değil muhtemelen. Onun haricinde çok bir şey yok. RGB'lerle ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece kırmızı oluyorlar. Artık şu sistemi bir deneyelim. Oyun olayı yok demiştik. Hem ikna olun hem de bir tane oyun açalım artık ne açabilirsek. Şimdi gelin isterseniz sırt kardacıya geçelim. Çünkü makinede ekran kaydı alamıyorum. İlk olarak geleneksel 75 sekmeli ödevimize hoş geldiniz. Diyelim. Bakın çözünürlük sizlere gösteriyorum. Standart Vega x e 1024. Tamam. Aynen bunu gördük. Webtekno açıldı bu arada. Ödev evinizin başına oturdunuz. Aa video açalım daha iyi olur. 35 tane açtım arkadaşlar. Böyle çılgınca bir ödev yapıyorum. İlk sekme sıkıntı yok. Video acaba gelecek mi? Biraz rahatlatalım bilgisayarımızı. 6 tane sınıf kapatalım. Nasıl uzmanlaşmış şimdi mi sekmeler arası video durdurmadan? <gülüyor> e tabii bayağı zaman kaybettiniz şu an yani. Evet video testinden kaldı. Reji diyor ki videoyu bir normal aç sonra bir sürü aç. 5 sekme daha kapat dediler. Şu lütfi herhalde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz bu. Belki hani dedik şu wifi adaptörü sıkıntıya sokuyordur. Onu söktük. Tamam bunu teke indiriyorum. Evet 720p de sorunsuz. Bir tek FPS kaybı var hani biraz kasıyor makine. Doğal olarak onun haricinde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Sekme testini de yapmış olduk arkadaşlar. Gelelim artık şu zoom olayına. abi bu ben. 2002'de. internet kafede. Oo lütfi etnik ayarı var lan. Niye bu kadar zoomluyum ben ya? Webcam'de köydeki dayıya benziyormuşum. Sen niye böyle bir kon yaptın lan kendine? Evet başlayabiliriz. Kardeş. Şöyle bir durum var ben seni çok net duyabiliyorum abi sen de beni çok net duyabiliyor musun Ya yani hoparlörden duyduğum için bir tık az duyuyorum ama duyabiliyorum sesim bayağı net geliyor 2 kere 2 4 Aferin geçtiğin sınıfı. Şimdi arkadaşlar Eba TV aslında da hani şu an kullanabiliyoruz. Tabii ki de daha kalabalık aramalardan olur bilmiyorum. Şimdi ben bir ekran paylaşmak istiyorum. Kendi ekranımı paylaştım şu an. Ne görüyorsun abi? Hunter mı oynuyorsun sen. Yok. Google. Youtube'a girdim takılıyorum. Ben görüyorum her yaptığını Peki FPS kaybı vesaire var mı? Sen... takılarak geliyor. Ama o önemli değil zaten. Sen ne yapabiliyorsun oradan? Bir şey yapmana gerek yok. Çalışıyor işte abi. Şunun bir beyaz tahtası var. Onu deneyeceğim. Ne görüyorsun şu an? Beyaz tahta. Ne yazıyorum? Ben bu sene sınıfta kaldım kardeş. Oldu mu? Yani saymazsak oldu. Eyvallah. Bence EBA testinden de geçti varsayabiliriz kendisini. Görüntü kalitesi bayağı düşük. Ciddi bir RTES kaybı var. Karşı taraf aktarımda sorun var ama yine dediğim gibi eğer amacınız buysa değerlendirilebilir. Evet, EBA'yı kapattık. DSGO'yu açıyorum. DS açmıyor. Aa aynen aynen aynen aynen. Aa neyi kapattım lan ben? <gülüyor> Şimdi açtım bir daha Steam'i. Half-Life oynuyorum baya. Oo hareket edelim. Yani. Ateşe delim. Oynanmıyor. Ne oluyor lan? Niye öldüğümü anlamadım. Ama half bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin diğer kadracımıza geçelim. Artık kapanış yapalım bence. Evet artık EBA testimizi yaptık. Oyunlara da baktık. Lütfi ile görüşmeye de çalıştık. Son yorumum şu benim için açıkçası arkadaşlar. Hani bu fiyata sadece derdiniz EBA TV kullanmak, ders çalışmaksa. Hani bir klavyesi, bir mouse'u, bir webcam'i var denilebilir. En nihayetinde kablosuz adaptörüne kadar her şey var. Toplu paket şeklinde geliyor. Değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Fakat bu bilgisayarı başka hiçbir alanda değerlendiremezsiniz. Yani bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. İnternete girerseniz bu çözünürlükte işte bir de zoom vesaire vesaire ders işlerinizi bence halledebilirsiniz. O anlamda fiyatına bakıp kararı vermek size düşer diyelim. Bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa lütfen bizlere yorum bölümünden belirtin. Başka bir webtekna videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.